Selamlar herkese, Bilmemek Değil Öğrenmemek Ayıp serimizde hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji Oku ekibi olarak Bilmemek Değil Öğrenmemek Ayıp olarak adını belirlediğimiz serimizde günlük hayatta kullandığımız telefon, tablet, bilgisayar, kamera gibi teknolojik aletlerin donanımlarında kullanılan terimlerden bahsedeceğiz. Kimisi için bu terimleri anlamak çok kolay olsa da bazı kesim var ki bu konularda pek de bilgi sahibi değil. Biz de bu video serimizde bu terimleri en kolay nasıl anlayabileceksiniz sizlere o şekilde aktarmaya çalışacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Haftadaki videomuzda kamerada ISO değerinden bahsetmiştik. Bu haftaki konumuz da kamerada diyafram diğeri. Geçen haftaki videomuzu şurada bir yerde olacak ya da şurada bir yerde. Bence izleyin çünkü çok tatlış bir video oldu. En başında da ama belirtmeliyim ki biz bir profesyonel fotoğrafçı değiliz. Araştırmalarımız sonucu size bu terimleri en kolay şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Çok detaya inmemeye çalışıyoruz. O zaman diyaframın kelime anlamından devam edelim. Şimdi öncelikle diyafram Fransızcadan dilimize gelmiş bir kelime. Bizde dört farklı anlamı var. Bir kas olan diyafram, bir vida olan diyafram, bir vano olan diyafram. Ama bizim bunlarla pek alakamız olmayacak bugün. Biz kamerada diyaframdan bahsedeceğiz. Aynı zamanda alan derinliği ve F değerinden de kısaca değinmiş olacağız. Diyafram ışığın yolunluğunu ve net alan derinliğini kontrol ediyor ve büyük F ile gösteriliyor. Çeşitli açıklık durumlarını simgeleyen diyafram, F bölü 1.2, 3, 4, 5, 6, 16'ya böyle artı artık gidiyor. Sayı ne kadar büyükse merceğe gelen ışık o kadar küçülüyor ve kısılıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir pastanız var. Bir pastayı 2'ye bölersiniz mi size daha çok pay düşer? Yoksa 16'ya bölersiniz mi? Tabii ki 2'ye bölersiniz. Yani bir kamera lensi düşünün. Şurası 2. Şuysa 16. Yani buradan gelen ışık şuradan gelen ışık size daha fazla yansıyacak. Ama buradan gelen ışıksa size daha az yansıyacak. Bu iki değeri, bu ise 16 değeri olarak düşünebilirsiniz. Peki bu diyaframın etkisi nedir? Ne işe yarıyor? Biraz da oradan bahsedeyim. Diyafram derinliği, alan derinliğini yani bir nesneniz var. Onun önündeki ya da arkasındaki noktaları netleştirmenize ya da fluvi bulanıklık görüntüsü yaratmanıza etki sağlıyor. Netlik arttıkça öndeki ve arkadaki nesnelerin netlikleri değişiyor. Şu an ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafta bir adam var. Bu adam ön tarafta duruyor ve diyafram değerini 1.4 alarak almışız. Eğer ne kadar ışık alıyorsa gördüğünüz gibi adamın arkasını o kadar ulaşmış yani adaman netleşmişiz. Ama diyafram değerini 16'ya çıkarttığımızda arkadaki adam da gayet net bir şekilde görünüyor. Yani diyafram değeri kısaca görsellerle anlayabileceğiniz şekilde böyle diyebiliriz. Tabii bu alan derinliğini etkileyen faktörler de var. Tabi bunlardan birincisi kamera üzerindeki diyafram değeri, kameranızdaki lensinizin uzaklığı, nesneden kameraya olan mesafeniz ve sensör boyutuna göre alan derinliğiniz. Bu faktörlere göre fotoğrafınızı şekillendirebilirsiniz. Net bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü her kameranın farklı değerleri var. Farklı ayarları var. Ama eğer bir fotoğrafınızda diyaframda flulaştırmak ya da netleştirmek istiyorsanız bu dört kritere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi size bir de fotoğraflarınız. için küçük ipuçları verelim. Bu diyaframı nerelerde kullanmanız gerekiyor? Öncelikle portre fotoğraf kullanmak istiyorsanız bu diyafram değerini 1.4, 2 gibi değerler kullanabilirsiniz. Çünkü portre fotoğraflarda asıl önemli olan öndeki insan olduğu için arkayı full ulaştırmak gerekiyor. Bu yüzden bir portre fotoğraf kullanırken açık alan derinliği kullanmanız önerilir. Aynı zamanda bir makro çekimde yapıyorsanız, makro çekimde de bildiğiniz üzere yakından çekim alıyoruz ve bir nesneye odaklanıyoruz. Bu yüzden de yine portre fotoğraflar gibi açık alan derinliği kullanmanız önemli. Manzara fotoğrafları bir manzara fotoğrafı çekerken her yerin net olmasını isteriz. Detayların güzel güzel çıkmasını isteriz. Bu yüzden bir manzara fotoğrafı çekiyorsanız da alan derinliğinizin kısık olması gerekiyor ki fotoğraflarınız daha net bir şekilde çıksın ve her alan gayet güzel bir şekilde görünsün. Gece fotoğrafı çekmek istiyorsanız da size bir ışık gerekecek. Daha demin bahsettiğim gibi böyle bir diyafram açtığınız olursa yani en düşük aralıkta 1/2, 3, 4 gibi bu ışık alanında fotoğrafınız daha fazla ışık alacak ve daha net görüntüler elde etmenize yarar sağlayacak. Yani ışığımız yetersizse diyaframımızı açık tutmamız gerekiyor. Amatör kullanıcılar ve makine kullanıcıları için de küçük bir not geçelim. Eğer ben bu işte daha yeniyim, mobil fotoğrafçılıkla uğraşıyorum, bir kameram da yok diyorsanız telefonunuzda eğer bir portre modu varsa sizler için bu ayarı zaten direkt ayarlayacaktır. O yüzden çok da fazla uğraşmanıza gerek yok. Dijitalleşmeyle beraber bizlere kolaylık yine sağlanıyor. Peki, anlattın Beyza bu kadar alan derinliğini benim ne işime yarayacak diyorsanız Birazcık da oradan bahsedelim. Şimdi bir fotoğraf çekiyorsunuz ve profesyonel olmasını istiyorsanız alan derinliğini yönetmek en önemli noktalardan birisi olacak. Çünkü görüntünüzün istediğiniz kısımlarını netleştirmek, istemediğiniz kısımları fulla ulaştırmak fotoğrafa daha kaliteli bir görüntü sağlayacak. Yani bir Düğün fotoğrafı çekiyorsunuz. Daha sonrasında bu çektiğiniz fotoğrafta arkada çocuklar oyun oynuyor. Teyze çekirdek çitliyor falan. Bunların görünmesini kimse istemez. Bu yüzden gelin ve damada odaklamak hem karşı tarafı hem de sizi daha mutlu edecektir. Yani bu illa bir düğün fotoğrafı olmasına da gerek yok. Arkadaşınızı çekiyorsanız da arkada birilerinin bir şey yaptığını görmek hoş durmayacaktır. O yüzden diyafram aralığını, alan derinliğini ayarlayabilmek size daha kaliteli fotoğraflar çıkarmanızı sağlayacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Size kısaca diyaframdan, F değerinden ve alan derinliğinden bahsettik. Çok ince detaylara girmedik. Nerede kullanılması gerektiğini size aktardık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.